2020 Antalya Elmalı'dayız tekrar. Ee, burada gene Mustafa Kaynağım pancar tarlasındayız. Pancarlarımızda burada rekor gübre yaprak gübresini uyguladık. Ve e, bir hafta gibi bir süre oldu. Daha önce e, geldiğimizde yonca tarlasını çekmiştik. Aynı sonuçları burada da görüyoruz. Şimdi kendisiyle burada e, bir gezeceğiz. Reportaz yapacağız. Şöyle gösterelim. Bahçemizin e, konumunu şey olarak e, gördüğünüz üzere Elmalı'da ee, pancar tarlasımdı. Evet, Mustafa Bey. Tekrardan hoş geldiniz. dinliyoruz? Hoş geldiniz tekrardan. Neler gördük? Şimdi 7 gün. Aslında 7 evet. gün bile olmadı ama. Cumartesiydi zannedersem. Evet. Bugün perşembe 6. gün. 6-7 gün diyelim. Neler gördük? Pancarda Neler gördük? nasıl bir değişim sağladık? Ee, ne zaman dikildi? Pancarımız 20 Mart. 20 Mart 2020. Ee, evet, dikim tarihli. Bir çeşidi var mı? Pancarın bir çeşidi var mı? Var. Var. Ee, Esperanza cinsi. Esperanza. Evet, evet, Esperanza cinsi. Bir hafta oldu yoncaya uyguladı ilk önce. Yoncada farkı görünce pancarda denemeye karar verdim. Evet. Pancarda denedik. E, fark gördüğünüz gibi renk tonu koyu. Bir anda patladı. E, müthiş bir şey yani. Kaç dekar burası? Burası Anlarak... 12 dekar şu an. 12 dekar. Evet. E, 20 dekarda zaten yoncada kullandınız, sen evet. De kullandınız. Evet. Şimdi bir gösterelim şuradan kökleri, pancarın canlılığını. Nedir, ne değildir? Bu şekilde. Şimdi bu sene bir de şöyle. malum hava çok soğuk evet. geçen bir yıl. Evet. Şöyle gösterelim. Şimdi, bancarın gelişi. Bu şekilde görülüyor. Canlılık. Gidelim şöyle. Gidelim abicim. İleri doğru. Şu an her yer, yer eşit. Düzeyde. Sıra aradayız. Evet. Her yer eşit şu an. Standart bir Aynı yoğunca da olduğu gibi, dalgalanma yok burada da. Ürün müthiş çalıştı. olmadığı gibi, e, pancar kendisi de gelişmeye başlamış. Doğru mu? Hem köken olarak hem yaprak olarak. Şu an e, havalar da ciddi anlamda soğuk geçiyor. Bugün, Tabii soğuk. Bugün biraz sıcak. Sıcak dediğimizde 16-17 derece, evet. 18 derece maksimum. Evet. Şimdi burası atılan bir yer, bir tarla. Evet. Şöyle hemen yana dönelim. Yana dönelim. Geçelim oraya orada komşu bir e, üreticinin pancar tarlası. Şimdi burası Burada şöyle duralım. Şimdi sıra iki sıra arası. Zaten arada set var, sıramız var, evet, sıramız var, anımız var. Şu gösterelim bu taraf ekranda gösterdiğimiz atılan yer. Evet. Orası da atılmayan. Atılmayan. Geziyoruz. Evet. Gezelim. Boran'ın bir dedi kim tarihi Benden bir hafta önce olması bir lazım. Bir hafta önce. Evet. Şöyle kökenleri Şöyle gösterelim. Gibi. Atılmayan yer burası. Şu şekilde. Evet. Atılmayan yer. görüyoruz. Zaten tarlaya baktığımızda çoğu boşluk mevcut. Şöyle gidelim biraz daha. Geri doğru. Tabii. Bu tarafa doğru. Şu parça. Orası ayrı bir parça. Bakın şurası. Burası da atılmayan bir yer değil mi? Evet. Burası da atılmayan yer. Aynı görüyorsunuz. Bu çevre bütün pancarlar şu an durumları bu. Şöyle. Gösterelim abi. Yani hem Şöyle kesmiş Şöyle bir yürürseniz Hem bayılmış Şöyle bir gösterin. Gördüğünüz gibi burası şu an Atılmayan bir yer. Atılmayan bir bölge. Şöyle görüyorsunuz. Atılmamış. Şimdi tekrar Açılan atılan yere Şöyle ekranda gördüğünüz gibi Atılan atıl net görülüyor. Yani şaka gibi geliyor değil mi size? Evet abicim. Yani, ee, bir mucize arasak herhalde <gülüyor> bu kadar denk geliyorsunuz. Mucize desek olur bu. Burası da atılan yer. Atılan yer. Bir daha gösterelim, turistlerin görmesi amaçlı. <gülüyor> Gördüğünüz gibi <gülüyor> bu şekilde. Canlılık. Canlılık çok güzel. Çok güzel. Gelişim hızlandı. Pancar kök yapısı itibariyle. Hem yaprak bir hem kök. Toprak yapısından bahsedelim. Burası da bir <gülüyor> biraz kumsaldır burası da. Bir yapı. Evet. Ee, şey anlamında bölgede geçen hafta ondan önceki hafta hava eksi derecelere düştü. Evet düştü. Şu Şuansa gayet mükemmel. Mükemmel. Ee, herhalde bu gidişata göre de yani şuraya gördüğünüz gibi atılmayan, atılan. Bu bölgedeki buranın adı nedir? Burası nohut anızları diye geçiyor. Nohut anızları diye geçiyor. Evet. Şöyle çevrede seralar da var. Evet seralar da var. Kötücülerin görmesi anlamında. Şöyle gelelim biraz daha. Selam abi. Ben istiyorum ki da. Tarlada... Her noktada, her yerde aynı olduğu görürsün. Her böyle. nokta, her yer aynı. Dalgalanma yok yonca da olduğu gibi. Kalinin Burada böyle da. Böyle gelişimi. Şey anlamında. Ee, Ekim, Ekim tarihini tekrar sürüyor. 20 Bart 2020. 2020. 2020. Evet. evet. Esperanza, Esperanza, cinsi. Esperanza cinsi. Evet. Nasıl eder misin? Tabi herkese tavsiye evet. ederim. Ben... Sizi ikinci oluyor. İnsanlar diyecek ki hep aynı kişiyi çekiyor. Evet reklam yapıyorlar sanacaklar ama reklam değil bu. Fark ortada. Atılan yere baktık. atılmayan. Sizin at... çalıştığınız ilaççılarınız da gelip baktılar. Onlar evet. bir şok geçirdi herhalde. Tabi. Onlar da görmek istediler. Aynen Seni görmek istediler. Evet sizi davet ettiler. Siz davet, evet. üzerinde... Siz davet üzerine geldiniz zaten bugün. Ama i̇kinci gelişimiz davet üzerine ama <gülüyor> biz de pancerdeki bu görüntüyü üreticilere taşımak istiyoruz şeklinde gösteriyoruz herkese tavsiye ederiz müthiş bir ürün şöyle yani hem yapraklar canlı parmak pancarların e, kendisi de gelişmeye başladı evet hem kök hem yaprak gelişiyor müthiş şöyle baktığımızda atılmayan yer bir arka setin arkası Böyle gösteriyor e, tavsiye eder misin Mustafa Bey zaten daha önce tabii. tavsiyelerde bulundunuz tabi tabi bütün üreticilere tavsiye ediyorum ben bu ürünü. Ee, burada pancarda en belirgin ne söyleyebiliriz? Bir haftalık gözlemde ne Abicim, e, Yaprak koyu oldu böyle canlı oldu gördüğünüz gibi. Atlan evet. yeri gördük, atılmayan yeri gördük. Kök gelişimi, yaprak gelişimi aynı anda ilerliyor. A, hani yaprağa gidip de kök zayıf kalmıyor yani. İkisi dengeli bir şekilde, dengeli bir bir şekilde büyüyor. büyüyor. Evet. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Bize ederiz. E, pancarla ilgili tarlanızı gezdirdiniz. Görüşlerinizi paylaştınız. Buradan tüm pandemi pancar üreticilerine